sadece ağzıma yakışan küfürlere Mesela benim yani. ağzıma küfür yakışmıyor mesela bir küfür et yakışacak bir şey bulamadım. Arkadaşına küfür edemiyor. Ne kadar duygu salıyor adam. Ya durup dururken nasıl küfür ediyor? Kes aptal kodu.